Kemer sıkmanın neden çok güç olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz galiba. Muhtemelen bunu uygulamak için politik istek olmayacak ve dahası bu Yunanistan'ı daha da büyük bir durgunluğa sürükleyebilir. Yunanistan'ın neden borçlarını ödemekten vazgeçme seçeneğini bulamadığını da gördük. Ek olarak parasal yönden bağımsız bir Yunanistan'ın neler yapabileceği üzerinde de konuştuk. Şimdi, Yunanistan'ın herhangi müdahale ya da Euro bölgesi üyelerinin yardımı olmadan, ne yapabileceği hakkında daha iyi fikir sahibi olabiliriz. İlerideki videolarda, diğer Euro bölgesi üyelerinin, Yunanistan'ı birazdan açıklayacağım şeyi yapmaktan neden alıkoyma gayretinde olacakları hakkında konuşacağız. İdeal olarak düşünürsek, Yunanistan kendi para birimine sahip olsaydı, para basarak enflasyon yaratacak ve bu yolla da borçlarını azaltacaktı. Ve kendi para birimine sahip olsaydı, yatırımcının güvenini zedeleyeceğinden çok iyi bir tercih olmamakla birlikte, bu borçları ödemekten vazgeçmekte bir seçenek olabilirdi çünkü kendi para birimlerine sahipler. Para basmaya veya hükümete borç vermeye devam edebilirler, böylece hükümet de nominal ödemelerini yapmaya devam edebilir. Ama bunlar, enflasyon etkisiyle, reel olarak gitgide azalır. Yunanistan diğer Euro bölgesi üyelerinden yardım almazsa, yani bir şekilde mali yönden desteklenmezse, Euro'dan çıkması yüksek olasılıktır. Bunun sonunda, drahminin yeni bir biçime geri dönüşü de olacaktır diyebiliriz. Bu dönüşümü sağlamak adına, bankalar için tatil ilan etmeleri gerekecektir. Tabi tatil kelimesi kulağınıza hoş gelebilir ama burada yeni para birimine geçiş amacıyla belirli bir süreyle zorunlu olarak kapalı kalma anlamını ifade ettiğini de belirtmek istiyorum. Bankalar tatile girerken para birimi Euro'ydu, bankada bulunan paranız Euro olarak değerlendiriliyordu. Tatil sona erdiğinde ise yeni para birimi Drahmi olacak ve sizin bankada bulunan paranız da Drahmi olacak. Bu süreçte hükümetin yapması gereken temel şey ise bir dönüşüm oranı belirlemektir. Belki 1 Euro 1 Drahmi'ye eşit olacak. Bunu söyleyebilir banka ardından, gerçek dönüşüm oranının ne olacağı piyasada belirlenecektir ve herkes drahmi alım satımına başlayacaktır. Hükümet de bütün yükümlülüklerinin drahmi üzerinden olduğunu ilan edecek. Aslında bu bir bakıma borçlarını ödemekten vazgeçme Olarak algılanacak. Çünkü borçlu oldukları kimselere şunu diyebilecekler, size artık 356 milyar euro borcumuz yok veya 400 milyara yakın ya da herhangi bir meblağ da söyleyebilirsiniz. Yani net olarak söyleyecekleri şey size 400 milyar drahmi borcumuz olacak. Yani kendi para birimlerinde ya da sadece 200 milyar drahmi ödeyeceğiz de diyebilirler. Bu 100 milyar drahmi de olabilir. Aslında ne dedikleri çok da önemli değil zaten. Trilyon drahmi de ödeseler bu pek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü alacaklılar kendi yükümlülüklerini yerine getirmek adına ödemelerin euro olarak yapılmasını bekliyorlar. Onlara euro dışında bir şey verirsen, çilek, muz ya da drahmi bu borcunu ödememekle aynı anlama gelecektir. Yani ne kadar drahmi vereceklerini söylemelerinin hiçbir anlamı yok. Bu her halükarda borçlarını ödeyemeyecekleri demektir ama Yunanlılar hayatlarına normal şekilde devam ederler. Hatta pek çok çılgın iş ortaya çıkmaya devam edecektir ama en azından hükümet kendi parasını basabilecek ve borç tahvillerini satın alarak hükümet borçlanmasını finanse edebilecektir. Sonuç olarak da yükümlülükleri enflasyon yaratarak azaltacaktır. Şimdi şöyle bir durum düşünelim. Reel Gayri Safi Milli Hasıla 100 drahmi olsun, sonra sadece drahmi basarak aslında biraz gelişebilir ama hiperenflasyonla sonuçlanmaz. Ancak ekonominin üretkenliği değişiklik göstermeyecek. Gelecek 10 yılda, real gayrisafi milli hasılanın değişmediğini varsayalım. Ama nominal gayrisafi milli hasıla enflasyona bağlı olarak 500 olsun. Genel olarak fiyatlar 5 katına çıkmış olacak. Aynı mal ve hizmetler üretilmesine rağmen, bunların fiyatı 5 katına çıkacak. Borcunuz ve vergi gelirleriniz enflasyonla artacak çünkü bunlar gayri-safi milli ile ilintili şeyler, ancak buna rağmen gerçek borç yükümlülükleriniz değişmeyecektir. Dolayısıyla, reel olarak bunlar daha öncekinin 5'te biri seviyesine gelecek ve sürdürülebilir yapıya kavuşacaklar. Daha önce de söylediğim gibi, bunu yapmak kolay ve acısız değildir. Bunun, Avrupa'nın geri kalanına yansıması durumunda ne kadar ürkütücü olabileceği ve diğer insanları İspanya ve İtalya gibi ülkeler hakkında ne kadar şüpheci hale getirebileceği konusunda konuşmaya bile başlamadık. Üstelik bu, Yunanistan'da dahi acı verici olacaktır. Bunu daha 2012 yılının Mayıs ayında göstermeye başlıyoruz. Hükümet, banka hesabınızdaki her euronun bundan böyle drahmi olduğunu söyleyecek. Ama insanlar, drahminin yabancı piyasalarda işlem görmeye başladığı anda değerinin Euronun %60'ı ya da %70'i olduğunu öğrenecekler. Buna %70 diyelim. Aslında bunun bu şekilde olmasıyla herkesin banka hesaplarındaki tasarrufları ve mevduatları real global alımı gücü olarak bir gecede %30 düşüş gösterecektir. Yunanlılar zaten bunu görmeye başlıyorlar. Bankaların tatile girmesi ihtimalini görüyorlar ve tabi dramiye dönüşü de. İşte bundan dolayı bankaların önünde sırada bekleyen insanlar bu gerçekleşmeden önce eurolarını hesaplarından çekmeye çalışıyorlar. İnsanların eurolarını çekmeye başlayacak olmaları ki eğer İsviçre'de hesapları varsa bunlar paralarını oraya yatıracaklardır ya da sadece yastık altında saklayacaklardır. Banka mevduatlarının boşaltılacak olması, kendi başına bile biraz ürkütücü. Ama, kısmi rezerv ve bankacılığına sahip olduklarını da hesaba katmak lazım. Bu sebeple, herkesin bir günde gelip, bütün paralarını çekmeyi talep etmelerini umuyorlar. Mantıklı olarak da bu bankalara hücum olmasına sebep olur. Ki bu zaten Yunanistan'da görmeye başladınız. Aslında bu da rasyonel bir davranış biçimidir. Tasarruflarınızın %30'unun bir anda uçup gideceğini düşünmeye başlarsanız, sahip olduğunuz her bir euronun %70'ini size vereceğim desem, rasyonel davranarak kalkıp bankaya gider ve paranızı geri alırsınız. Ama herkes bunu yapacağından, bankaların rezervleri bunun için yeterli olmayacaktır. Yunanlılar, bankacılık sistemlerini destekleyebilecek, kendi merkez bankalarına sahip değillerdi. Dolayısıyla bu, pek çok bankanın çökmesiyle neticelenebilir. Bunun sonucunda, bütün Yunan bankacılık sektörü yerle bir olabilir. Avrupa Merkez Bankası'ndan bağımsız bir merkez bankaları yok. Bu yüzden bununla mücadele manasında, FED'in Amerika'da yaptığı gibi kurtarıcı işler yapacak bir kurumları yok. Sonuç olarak bu gördüğünüz kadar net ve acısız bir durum değil. Ama bu noktada Yunanistan'ın dışarıdan yardım almak dışında bir seçeneği bulunmuyor gibi duruyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.